Link açıyoruz, bakıyoruz öyle, bir şey atınca. Bu onu çıkarcağız dışarı. Hem şeyleri okumadık. Kendine ESMR lira göndermiş. Bundan haberiniz var mı demiş. Instagram linki atmış. Neymiş bakalım? ESMR Kemal mi? bakalım. Atletini çıkarıyorum. Ya rob. mı daha iyi bir? O da boye bir. Deli bir çocuk ya. Ya Ter miyiz Çok vardı <üylyemekten buralarım> <gülüyor> Kom 3 sıra göndermiş. Abla Abla Abla Abla